Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematikalarındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler adlı kitabın çözümlerini yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı hemen hatırlatıyorum. 86 ve 87. sayfaların çözümlerini yapacağız bugün sizlerle beraber bu videoda. Videoyu beğendiysen, kanala abone olduysan... Hadi şimdi hep beraber çözümleriniz yapmaya devam edelim. Bakın öncelikli olarak merkez açıya göre doğru orantı kullanarak çözülürmüş bu daire grafikleri. Peki nasıl yani bir doğru orantı kuracağız? Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Dairenin tamamının öncelikle 360 derece merkez açıya sahip olduğunu bileceksiniz. Tamamı 360 ise ilgili kısım mesela şurası. İlgili kısım merkez açı buradaki dilimin açısı olacak arkadaşlar. Doğru orantıda da tamamıyla dilimin çarpımı 360 ile ilgili kısmın çarpımına eşit olacak. Mesela ilk sorumuza bakalım. Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavında aldıkları notların dağılımı gösterilmekteymiş. Burada numaralandırılmış 1, 2, 3, 4, 5 diye. Buraya da sınava girmeyen öğrenciler var. Sınava girmeyen öğrencinin gördüğü açıyla 5 numaralı dilimin gördüğü açı eşit arkadaşlar. Notu 1, 2, 3 ve 4 olan öğrenci sayısı sırasıyla 5, 7, 8 ve 6 olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş. Şimdi öncelikle 1 olan arkadaşlarım bakın 5 2 7 3 8 ve 4 6 olduğuna göre demiş. Öğrenci sayıları. Şimdi burada kaç tane öğrenci varmış? 5 tane. Burada 7 tane öğrenci varmış. Burada 8 tane, burada 6 tane öğrenci varmış. Çok güzel. Şimdi bize demiş ki sınıf mevcudu kaçtır? Arkadaşlar 3 alanlar 8 kişiydi ve 8 kişi 96 derecelik bir kısmı görüyor. 8 kişi 96 dereceyse diyeceğiz. Tamam mı sınıf mevcudunu Sormuş kaç kişi Buraya x kişi diyebiliriz x kişi arkadaşlarım 360 derece olur diye soracağız İçler dışlar yapacağız Yani bunula bunu çarpıp buna bölmemiz gerekiyor 360 çarpı 8 bölü 96 bize sınıf mevcudunu Verecektir o halde 8'e bölelim 8'e bölelim 12, 12'ye bölelim 12'ye bölelim 30 gelsin yani x kaçmış arkadaşlar 30 o halde bu sınıf kaç kişiymiş 30 kişiymiş bu 1 Şimdi şu kısmı alalım isterseniz onu şuraya koyalım. O onun çözümü sonuçta. Evet B'ye bakalım sınava girmeyen kaç öğrenci vardır? Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Sınava girmeyen kişiler şuradaydı. 5, 6 daha 11, 7 daha 18, 8 daha 26. Şimdi 26 kişi kaç derece olur ona bir bakalım. 8 kişi 96 derecesi bakın 12 katı. O zaman 26'nın 12 katı da bize... Şu kısımların 1, 2, 3, 4 dün bize nesini verecek? Derecesini verecek. Peki şu an siz olayı anladınız. 12 ile çarpmamız gerekiyor. 26 ile 12'yi çarpalım arkadaşlar. 260 artı 52 yapar. O da 312 derece yapar. 312 tamamı 360'da çıkarırsanız ne gelir arkadaşlar? 48 gelir. Yani şurası 24 derece. Yani burası 24 derece diyeceğiz. Şimdi burası 24 derece ise kaç öğrenci vardır? Dereceyi bakın 96'yı biz 12'ye bölünce... Kişi sayısını bulmuyoruz mu? O zaman 24'ü 12'ye bölerseniz 2 tane sınava girmeyen öğrenci vardır. 2 tane de 5 alan öğrenci vardır deriz. Bize sınava girmeyen sorulmuştu. Cevabımız 2 olacaktı sevgili gençler. C'ye bakalım. Notu 4 olan öğrencilere daire diliminde düşen merkez açının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuştu. 4 olan, notu 4 olan kaç kişi var? 6 kişi var. 6'yı 12 ile çarparsanız cevabın 72 derece olması gerektiğini görebilirsiniz. Doğru cevap 72 derece olacaktı sevgili gençler. Evet... Devam edelim D ile notu 3, 4 ve 5 olan ikişer öğrenci başka bir başka sınıftan bu sınıfa alınırsa notu 1 olan öğrencilere düşen merkez açının ölçüsü nasıl değişir diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım şunları tekrar bir silmek istiyorum orayı temizleyelim. Şunlar kaçla orantılılardı kaç tane öğrenci vardı onu gösterelim tekrardan 5, 7, 8 ve 6 öğrenci vardı. Notu şundan kaç tane öğrenci vardı 2 tane burada da sınava girmeyen 2 öğrenci vardı. Peki yani ne demişti? Notu 3, 4 ve 5 olan 2'şer öğrenci. Başka sınıftan bu sınıfa geliyor. 3, 4 ve 5 olan 2 öğrenci buraya geliyorsa bakın burası 10 öğrenci olur artık. Burası 8 öğrenci olur artık. Burası da 4 öğrenci olacaktır. Peki hala yani sınıftaki toplam öğrenci sayısı kaç oldu? 2 burada, 5 burada, 7, 14, 24, 32, 36 öğrenci oldu. 36 öğrenci 360 derecelik dilimi görecek. Peki bize ne sorulmuştu? notu 1 olan öğrenciler notu 1 olan öğrenci 5 taneydi 36'ya 360 derece düşüyorsa 5 tane öğrenciye 10 katı kadar 50 derecelik açı düşer dolayısıyla cevabımız D'nin cevabı da ne olacakmış arkadaşlar 50 olacakmış peki nasıl değişir diye sormuş ben direkt cevabı yani 1'e düşen dereceyi buldum ama bize nasıl değişir diye sormuş Şimdi bir numara kaç tane öğrenci vardı? 5 taneydi. Normal şartlar altında öğrenciler gelmeden önce 12 katını alıyorduk. Yani burası kaç dereceydi? 60 dereceydi. 60 dereceyken 50 dereceye düştüyse demek ki 10 derece azalır diyeceğiz arkadaşlar biz sorumuzun cevabına. Şimdi bu kısmı da bitirdik. Artık farklı bir konu. Tablo ve grafikte yüzdeler. Biliyorsunuz ki normal şartlar altında bu konular tek seferde anlatılıp bitiriliyor. Ama metin yayınları bunları kendi içlerinde de kategorize etmiş. Bence gayet güzel olmuş. Tablo ve grafikte yüzdeler diyoruz. Yüzde konusu ayrıntılı olarak işlenecektir ancak grafiklerde sıkça karşılaşılacağı için özetle değinelim. Yüzde ifadelerde tamamı yüzde yüz alarak doğru orantı kurulur. Mesela tamamı yüzde yüzse ilgili kısım yüzde a'dır şeklinde. Bunu da yine doğru orantı ile yani bununla bunu çarpıp şuna bölerseniz yüzde a'yı bulursunuz deniliyor. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdaki grafikte bir okuldaki 12. sınıf öğrencilerin bölümlere göre dağılımı verilmiştir. Sayısallar 120 derecelik bir bölüme e, erişmiş. Eşit ağırlıklar 90, 120-90'da 210 demek ki sözeller 150 dereceymiş arkadaşlar. Sözel daha fazlaymış. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş. Öğrencilerin yüzde kaça eşit ağırlıktadır diye soruluyor. 360 derecenin 90'ı eşit ağırlıktaysa 100'ün kaçıdır yüzde kaçtır diye sorulmuş. bakın 4'te biri ise 4'te biri 25 yapar doğru cevabımız 25 olacaktı bu 1 2 sözelci öğrencilerin%de 30'u kız olduğuna göre şimdi sözelci öğrenci kaç tane var 150 derece var değil mi bu 150 derecenin %de 30'u yani 3 kere 15'ten 45 derecesi kızmış O halde geriye kalan 105 derecesi erkektir arkadaşlar bunların Pardon ha, aynen doğru tüm öğrencilerin yüzde kaçı sözelci kızdır diye sorulmuş bakın tamamı 360 dereceydi sözelci kızlar 45 derece o halde diyorum ki da 45 derecesi sözelci kızsa yüzde kaçıdır diye soracağız. Bu da arkadaşlar 8'de biridir. 8 kere 45 360 yapar 100'ü 8'e bölerseniz 12.5 gelir doğru cevabımız 12.5 olacaktı deriz. Şimdi bununla alakalı bir ikinci soru. Aşağıdaki tabloda bir sınavdaki soruların derslere göre dağılımı ve puanı verilmiştir. Türkçe 28 puan ama soru sayısını bilmiyoruz. Matematik 60 soru ama puanını bilmiyoruz. Fen soru sayısı bilmiyoruz. Puanı 20. Sosyal 40'a boş. İngilizce boşa 12. Toplamda alınan puanda 100. Sınav 100 üzerinden değerlendirilecektir. Her soru eşit puanlı olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplandırırız demiş. Matematiğin toplam puanı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle arkadaşlarım. Burası neydi? Sınavdaki soruların derslere göre dağılımı verilmiş. Her soru eşit puanlıymış. Aşağıdaki soruları cevapların. Her soru eşit puan. Bak bunu unutmayın. Her soru eşit puanlı. Şimdi ben diyorum ki 28, 20 daha kaç yapar? 48. 12 daha 60 yapar. Yani şu işaretlediğim, ile işaretlediğim bölümlerde toplamda sevgili arkadaşlarım 40 puan mevcut. 40 puan. Peki 60 ile 40'ı toplarsanız 100 soru yapar. 100 soru demek ki kaç puanmış? 40 puanmış. Şimdi 100 soru 40 puansa ben puanı soru sayısına bölerek yani 40'ı 100'e bölerek arkadaşlar 4 bölü 10 bulurum. 4 bölü 10 da sevgili arkadaşlar 0.4 yapar. 0.4 puanmış benim her soru Güzel. Şimdi burada anılan puanları bulabiliriz. 40 ile 0.4'ü çarparsanız 16 puan yapar. 60 ile 0.4'ü çarparsanız 24 puan yapar. Hatta ve hatta 28'i 0.4'e bölerek soru sayılarını da bulabilirsiniz. Mesela 28'i. 0.4 demek 4 bölü 10. Yani 10 bölü 4 ile çarparsanız arkadaşlarım bölmek yerine 4 bölü 10'a bölmek yerine 10 bölü 4 ile çarptım. Şunu da şunu çarptınız 7. 7 kere 10 kaç yapar? 70. Aynı şeyi 20'ye yapalım. 20'yi 10 bölü 4 ile çarparsanız sevgili arkadaşlarım yani 0.4 ile çarparsanız 40 tane soru olduğunu pardon özür dilerim 40 olmaz. 0.4 ile de çarpıyoruz değil mi? Ee, 0.4 de bölüyoruz. Çok çok üzgünüm. Yani ne diyorum ya. Bu tersine gidiyoruz çünkü. Bölüyoruz. O zaman 4'e e Bölelim 5. 10'la çarpalım. 50 soru var. 12'ye de aynı şeyi yapacağız. Demek ki burada da 30 soru vardır diyebiliriz. Pekala. Ne demişti bize? Matematiğin Toplam puanı. Matematiğin toplam puanı 24. Türkçenin soru sayısı İngilizcenin soru sayısından kaç fazladır? Türkçenin soru sayısı 70. İngilizceninki 30. Demek ki kaç fazla arkadaşlarım? 40 fazla diyeceğiz. Ve devam ediyoruz. 87. sayfamızla. Bir mağazada Tişört, pantolon ve kazak satışlarından 5800 lira gelir elde edilmiştir. Satılan ürünlerin sayıca dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiş. Bakın 120'ye 80 topladınız. 200 demek ki buraya kaç kalıyor? 160 derece kalıyor. Şimdi o zaman ben bu kazak, pantolon ve tişörtlerin ile alakalı olarak hepsini 40'a bölersem. Mesela kazaktan 3K. Bunu 40'a bölerseniz tişörtten 4K tane. Bunu 40'a bölerseniz pantolondan 2K tane satılmıştır da diyebiliriz tabii ki satılan pantolon fiyatlarının ortalaması kazak fiyatlarının ortalamasının 2 katı, tişört fiyatlarının ortalamasının ise 3 katıdır. Şimdi hemen şöyle diyelim. Kazak, tişört ve sevgili arkadaşlarım pantolon. Ne demişti? Kazak fiyatlarının, ha pantolon fiyatlarının ortalaması kazak fiyatlarının ortalamasının 2 katı ve tişört fiyatlarının ortalamasının da 3 katı. Hem 2 hem 3 katı oluyorsa o zaman ben bunun bir tanesinin fiyatına 6x derim. Kazakların iki katıydı kazaklar 3x tişörtlerde 2x olur Bunun da 3 katıydı Artık fiyatlarını da yanlarına yazalım kazak ne kadardı 3x'ti Pantolon 6x'ti e, pardon pantolon burası değil tişört 2x'ti ve pantolon da 6x'ti arkadaşlar Buna göre satılan tişört fiyatlarının toplamı kaç liradır diye sorulmuş Şimdi öncelikle kazaklardan toplam ne kadar gelir elde edilir 9kx kadar Sonra tişörtlerden ne kadar geli gelir elde edilir? 8KX kadar. Pantolonlardan da 12KX kadar geli gelir elde edilir. Yani 29KX gelirimiz var ve bu toplam gelire yani 5800 liraya eşit arkadaşlar. O halde her iki tarafı 29'a bölecek olursanız KX dediğimiz şey bunu 29'a böldüğünüz 200 geldi. KX 200 ise bize ne demiş tişört fiyatlarının toplamı kaç liradır? Tişört fiyatlarından elde edilen gelir 8x'ti. Bize 8x sorulmuş. 200'e çarparsanız doğru cevabın 1600 olması gerektiğini tabii ki görebiliriz. Evet altta başka soru yok. Sağ üst taraftayız. Bu kısımda ikinci, üçüncü ve dördüncü soruları da buna göre çözeceğiz. Sevgili arkadaşlar burada verilen bilgiye göre. Bir marketin deposunda A, B, C ve D olmak üzere 4 çeşit ürün bulunmakta. Şekildeki dairesel grafiklerin birincisi depodaki ürünlerin sayıca toplam miktarı. Bakın burası sayıca. İkincisi ise depodaki ürünlerin toplam ağırlığının ürün çeşitlerine göre dağılımıymış. Ağırlık dedik buna da. Pekala. Şimdi birinci soruya bakalım. Demiş ki bu depoda toplam 360 tane ürün varsa bunlardan kaçı C ürünüdür? 960 tane. Şimdi C ürününe kalan dereceyi bir bulalım önce biz tamam mı? Dereceyi bulalım. 90, 150 daha 240 yapar. 240'ın üzerine 75 eklerseniz arkadaşlarım 315 yapar. Yani buna kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Bu 1, 2. Sonra diyeceğiz ki 360 dereceye karşılık 45 derece geldiyse 960 tane üründen kaç tanesi C ürünüdür diye soracağız. Tamam, güzel. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakın bu bunun kaç katıydı? 8 katı. O zaman ben bunu 8'e bölerek 120 diyebilirim buna. Yani arkadaşlar C ürününden tam kaç tane varmış? 120 tane. Cevabımız bu, şimdi devam edelim üçüncü sorumuzda Demiş ki B ürünlerinin toplam ağırlığı 120 kiloysa, bu depoda kaç, kaç kilogram ürün vardır? Şimdi B ürünlerinin Sayısal olarak 75 derece olduğunu biliyoruz ya Ve B ürünlerine bakıyorsunuz ağırlık olarak da 60 dereceyi göstermiş bize Hmm şimdi o zaman şöyle diyelim mi biz? Şöyle diyelim Bu bir tane B ürünü Yani bize ne sorulmuştu bu arada? B ürünlerin toplam ağırlığı 120 kiloysa depoda kaç, kaç kilogram ürün vardır diye sorulmuş Bakın 60 dereceye karşılık burası 120 kilogram mı gelmiş ya 2 katı mı Bize depodaki toplam ürünlerin ağırlığı kaç tane kaç kilogram ürün vardır diye sorulmuştu O zaman 360 derece kaça tekabül eder ya Bakın 2 katı değil mi O zaman arkadaşlar 360 derecede 2 katı olan 720 kilograma tekabül eder Tüm ürünlerin ağırlıkları toplamı 720 kilogramdır deriz ve üçüncü soru şunu da yazalım 720 kilogram diye. Ve son olarak bu depoda toplam 900 kilogram ürün vardır demiş. Bu ürünlerden 50 tanesi de ürün olduğuna göre bir tane A ürünü kaç kilogramdır diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar bakın. Şurada 50 tane D ürünü varmış. 150'ye karşılık 50 mi gelmiş 3'e bölmüş bakın. 90'a karşılık ne gelir o zaman 3'e böldünüz. 30 tane A ürünü var bu 1 bu cepte. Şu kısmı siliyorum. Şimdi depoda 900 kilogram ürün varsa eğer tamamı 360 derecesi 900 kilogram geliyorsa A ne kadar kaç derece? 120 derece. 120 derecesi kaç kilo gelir? Bakın arkadaşlar bu buranın 3 katı mı? O zaman 3 katı 900 olan sayı 300'dür. Demek ki A ürünlerinin toplamı 300 kilogram. Bize bir tane A ürünün ağırlığı sorulmuştu. 30 tanesi 300 kilo ise eğer bir tane A ürünü tabii ki 10 kilogramdır arkadaşlarım. Cevabımız da bu olacaktı deriz. Buraya da yazalım 10 kilogram şeklinde. Evet, sonraki sayfamıza yani 88. sayfada gençler tablo ve grafik problemleri test 1 pekiştiriyorum testi olacak. Aklınızda bulunsun. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.